27 Nisan 2020 Burdur merkeze bağlı Kumca köyündeyiz burada rekor gelişim ve rekor gübre yaprak gübresi müşterimiz Sultan Kara iki yıldır rekor gelişim ürünümüzü kullanıyordunuz bu evet. sene üstten de fideleri dikerken ve devamında salatalık evet. ve domateste yaprak gübremizi kullandınız evet. neler oldu bir kısaca özetleyelim şimdi dikime başlamadan önce ben iki yıldır kullanıyorum çok memnunum kök hastalığı olmuyor rekor gelişim tabandan kullanıyorum. tabandan kullanıyordum iki yıldır hiç kök hastalığı olmadı çökmem olmadı ve fidanımın gelişimi yükselişi daha iyi oldu verimi daha iyi oldu aroması daha güzel oldu bu sene bu üstten denemeyin yaprak gübresini gübre. deneyelim dedik onu denedik. Ondan da çökmüyorum. Dikerken üstten bir şimdi şey yaptım. Şimdi öncelikle söyleyelim. Buraya ne zaman dikim yapıldı bu salatalık? Mart'ın 25'i. 25 Mart'ta dikildi. Bugün 27 Nisan. Evet. Tam 1 ay oldu ve siz 20. günde hasat yaptınız. Evet. Nisan'ın 20'sinde ben bunu topladım hasadını salatalığımı topladım. Pazara götürdüm. Şöyle bir gösterelim mi salatalığı da? Gösterelim. Meyvesini açın şunun. Şöyle. Gerçi toplamışsınız ama. Topladık şimdi ama yine de var. Şöyle e, yavaşça gösterelim. Bak bunun çeşit olarak nedir? Bu beybi. Baby. baby çeşidi. Bu Şimdi baby. Burada çiçeklenme ile alakalı ne söyleyebilirsiniz? Çiçek Çiçeklenmede de olmuyor. Bu rekor gelişmiş. Şey ettiğimiz zaman dökülme olmuyor. Dökülme Çiçekleme onda. tam, tam tutuyor. Çiçekte tutuyor. Bir aylık, evet. Bir aylık bir yer ama buradan hasat yapmışız. Hasat yaptık. Yapıldı. Ve evet. Soğuk bir yer burası değil mi? Tabii canım burada yayla. Her oluyor burası geceleri. E, Dünleyen önce gün iki dereceydi ama böyle altı dereceydi Günü gece Evet gece şu an 15-20 derece arasında boyun 16-17 e, derece işte gündüz yaprak gübremizi burada uygularken fideleri dikerken uyguladım. dikerken uyguladım Peki, buna fideleri dikerken yaprak gübresi uygulamanın artısı ne oldu size e, şey gelişimi ve tutumu daha canlı oldu kök atması daha canlı oldu da bana yok atması, atması. tabi konusunda... stres olmadı hiç stres olmadı. Bir, bir stres olmadı. Sarar mı olmadı, çök mü olmadı. Sarar mı, çök mü olmadı. Evet. Komple. Şey komple attık. Bu evet. Bak komple attık. Komple atılmış. <gülüyor> Bu şekilde gidelim. Bak şu çeşit. O PTK 40. PTK Bak PTK şu üst yandaki PTK 40. PTK 40. Tamam. Burası, Burası baby. baby. Bin ben tanesi. Bin tanesi PTK 40. Şöyle yapalım mı? Domates'e de geçelim, geçelim. mi? Geçelim. Oraya da gösterelim. Şurada gösterelim. domates. Aramızın bir yarısı domates. Ee, siz üretiminizi kendiniz yapıp pazarda... Pazarda kendiniz, kendim pazarlıyorum ben. Satıyorsun. Evet. satıyorsunuz? Ee, evet. Değerli bir kadın üretici... Toplağını da verebiliyorum. Kendim de Toplağını satıyorum. Evet. Şimdi burada da domates var. Evet. Domates, aynı şekilde. Aynı burada şekilde. Burada evet. Kullandık. Aynı şekilde kullandık. Bu domatesim de aynı şekil. Hı -hı. Yani. Bir domatesin bir çiçeklerini oh, bir gösterir. Göster. Bunun dikim tarihi ne zaman? Aynı 25 Mart... Aynı dikildi. Şöyle çiçekler görünüyor. Bu taybif türü. Bu kuzey köy. Köy domatesimiz bu döktü. Aha. Yani Do domates şu an. Tuttu. Domates tuttu var. Tuttu. Peki Dom burada ee, <gülüyor> çiçeği dikerken aynı uygulamayı yaptım aynı rekor gübre, rekor gübre yaprak ve yaprak gübresini verdim. aynı uygulama yaptım ve domatesin kökü gövdesi daha kalın geldi şöyle gösterelim tabi gövdesi daha kalın geldi şeyi daha çiçeklenmesi Peki. bak çiçek arası daha kısa yani bu araları, araları daha kısa dökümü daha fazla verimi bunu Evet şu an peki arıların çalışması konusunda bir sıkıntım yok arım süper çalışıyor. Arılar, az önce zaten gübre evet gübre işte oldu. daha çalışıp ee, durur. Şimdi yaprak gübresi ile alakalı fide hazırlığında evet. uyguladınız. Ee, daha önceki senelerde rekor gelişim zaten tabandan kullanıyorduk. 2 yıl önce 2 yıl tabandan kullandım. Peki şunu sorayım. Geçen sene mesela fide hazırlığı yaparken rekor gübre kullanmadık. Bu sene kullandık. Evet. Geçen seneli bu sene ayırt eden bir iki özellik sayın. Ne bu sene hastaydı? özelliği e, fidanın gelişmesi ve kök şeyi verimi daha erken oldu geçen erken oldu. bir aya e, üç gün falan geçtiydi 29'unda falan hasat ettiydim hı hı. bu sene 20'sinde ettim salatalıkta 20'sinde salatalıkta hasat 20'sinde hasat ettim e, yani bu yayla ortamında evet ortamda bu e, bu şekilde aynı şekilde bu serayı yapalı 6 yıl oldu hı hı. yazın e, bunu yapıyorum kışında bu serayı komple ıspanak ve spanak, tere, tere, yeşil soğan hiç boş koymuyorum. yeşil da bundan gelirim geliyor benim. Benim Anladım. başka gelirim yok. Ben çiftçiyim. Üç tane üniversite çocuk oku ben bununla. Allah e, bol kazanç versin, e, bol bereket versin diyelim. Şimdi şurada arılar çalışıyor. Evet arılar Görünüm çalışıyor bunları. işte. Tamam. Yakalayabilirsek bir iki tane görüntü de. Şöyle gösterelim. Evet arılarım çalışıyor. Arımızın çalıştığını şöyle, yani yaprak türlüsü kullanılmış. Evet arılar çalışıyor. Arıya bir yani, evet. sıkıntısı yok. Her Hayır hayır, arıya sıkıntı vermiyor. Şu an. Bak. Şöyle, buradan da gösterelim. Şimdi genel mahada insanlar yaprak gübresi kullandıklarında arıların çalışmayacağı ya da ters yönde etkileceği... Hayır bir canım, bir, bir gün oluyor? akşam kapatıyorum Şimdi aramı ben. Hı hı. Ertesi gün ilaçlamamı yapıyorum, ertesi gün salıyorum. Bir gün araya bir buçuk gün arayı kapalı tutuyorum. E, rekor gelişim ve rekor gübre, sıvı yaprak gübresini öncelikle Burdur. Burdur'daki seracılar, Türkiye'deki seracılara tavsiye eder misiniz? Ederim. Gönül rahatlığı tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye edersiniz? ederim. 2 e, şeysi yok. E, yani bir yan etkisi yok. Öbür gübreler alıyoruz. Hı -hı. Ona verdiğimiz parayı buna vereceksin, onun verdiğinin iki katı şey İki katı. E, ben öyle gördüm. Herkesin görüş açısı. Tavsiye açık. musunuz peki ki satıcılara, kullanıcılara? Kullanıcılara kendiniz... tavsiye ederim. Ben tavsiye birkaç edin. kişiye de önerdim. Dün evet. hala dikim yapan geldi birisi ona da önerdim. O da çok beğendi. Önerdim yani ben dedim şey yok. Ben evet. memnun. Yani dikim aşamasında yapılan uygulama. Evet. Ee, sonrasında da uygulama yapacaksınız. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ee, ederim. biz.